Şu an e, Palandöken Dağı'nın eteklerinde apturaman Gazi Türbesi var Erzurum'da. Oradayız. 20 yıl önce yurtta iki arkadaşlarla geldik e, buraya biz. Dolmuş şoförü bize şunu göstermişti. Bize çok şaşırmıştık. Bakın arkadaşlar bayağı dik bir rampa burası. Aşağıya doğru iniyorum. Vitesi ikiye taktım. Hızlanıyorum. Bakın bayağı eğimli. Videodan belli oluyor mu bilmiyorum. Şu an aşağıya kadar indim. Şuraya da yazmışlar zaten. arabanız vitesini boşa alın vesaire vesaire diye vites Sonra bakın boşa aldım. Şu an boşta. Hiçbir şeye basmıyorum. Vitesi göstereyim boşta. Araba rampa yukarı kendi kendine gidiyor. Ve bayağı da hızlanmaya başladı. Gerçekten oldukça fazla eğim var burada. Bakın gidiyor, gidiyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Vitesi tekrar göstereyim. Çok çok ilginç değil mi? <gülüyor> Artık türbeden midir? Bir madenden midir? Palandökenden midir? Orası yorumlarda size kalsın Çok acayip ya 20 kilometreye ulaştığız mı şu an